Merhaba arkadaşlar, daha önceden size düşük bütçeli, düşük bütçeye uygun kombinler sunmuştum veya orta bütçe için kombinler sunmuştum. Şimdi biraz daha yüksek bütçeli arkadaşlar için farklı kombin seçenekleri, farklı kask, mont seçenekleri sunacağım. Üstümdeki mont söyleyeyim, Revit Stewart montu. Hani bu biraz daha spor sürüşlere uygun değil ama spor touring, touring, scooter, naked sürüşlerine biraz daha uygun montlardan bir tanesi. Spor sürüş için uygun, biraz daha uygun montlarda, montlardan da paylaşacağım. Ee, bir mont seçeneğinden paylaşacağım. Ee, spor sürüş için uygun olduğunu düşündüğüm Shoei'nin NXR'ı var elinde. Shoei NXR'ı niçin öneriyorum? Gerçekten tri kompozit bir yapısı var. Ve e, havalandırma kanallarıyla, işte kaskın kabuk yapısıyla, işte e, sarsılmazlığıyla, ses geçirmezliğiyle rüzgar tüneninden de çok iyi geçtiği için bu kaskı öneriyorum. Nasıl özellikleri var? Daha önceden de tanıttım zaten kanalda da biliyorsunuz geniş, geniş bir bakış açısı var, kademeli açılan bir cam var ee, ve hani kilit mekanizması var Şurasında bir kilit mekanizması var Bu kilit mekanizmasını zaten görüyorsunuz Bu kilit, kilit mekanizması sayesinde yüksek hızlarda camınızın açılma tehlikesini engelliyor İç tarafında da şu şekilde yapılmış hava kanalları var Bu hava kanalları sayesinde camınız camınızın içten buğulanmasını engelliyor Ön tarafında e, açılabilen bir e, hava kanalı var, üst tarafında hava kanalları var, elle idare ediliyor. Arka tarafında hava çıkış kanalları var, onlar da elle idare ediliyor, açılıp kapanıyor. E, bu kask için söylenebilecek şeylerden bir tanesi gerçekten dayanıklı bir kask olması. Çünkü dediğim gibi başta da tri kompozit bir yapıya sahip ve bu yapı sayesinde hem sağlamlık, kırılmazlık, e, dayanıklılık, çarpmalarda e, yüksek derecede koruma veriyor. Ee, tabii ki hani altını döndürdüğünüzde double D gerçekten güvenli bir bağlantı olduğu hemen ortaya hemen ortaya çıkıyor değil de hemen belli oluyor. Çünkü hani double D zaten biliyorsunuz MotoGP yarışlarında da kullanılıyor. Ve gerçekten e, kafanıza giydiğiniz zaman onun rahatlığını, boynunuza nasıl oturacağını e, tahmin edebileceğiniz çok iyi şekilde yapılmış boyun petlerine sahip. İçi de gerçekten çok rahattır. E, deneyip gördüm çünkü. Rüzgar tünelinden gerçekten çok iyi geçiyor. Ve isterseniz şuradaki pin yerlerine lock takıp e, kışında buhardan, buğudan e, kurtulmanızı sağlayacak şekilde içine lock takabiliyorsunuz. Hava kanalları gerçekten iyi. Ve e, yüksek hızlarda dediğim gibi açılmayı engelleyecek şu şekilde kapanan. Çıt sesini duymuşsunuzdur zaten. Öyle bir pini var. İyi hava alıyor iyi hava çıkışı sağlıyor ve 1360 gramlık bir kask bu kasların yani hafif kaslardan bir tanesi 1550 gramlara çıkan kaslar var onun uzun yolculuklarda zaten farkını anlıyorsunuz çünkü uzun yolculukta kaskın ağırlığı gerçekten belli, süre, belli bir süre sonra boyunuzu ağrıtmaya başlıyor ve o boyun ağrısı eğer diyelim işte 5 saatin üstünde bir yolculuk yapıyorsanız gerçekten çok sorun oluşturuyor ve e, vardığınız yerde gerçekten boynunuz ağrıyarak varmış oluyorsunuz o boyun ağrısını çekenler bilir e, o eğer bir de rüzgar varsa farklı yerlerden rüzgar esiyor ve o rüzgar sersemletiyorsa biraz yani kask onu zaten hani sersem, sersemlememek için yapılmış bir rüzgar tüneline sahip olduğu için hani size en az zararı boynunuza en az ağrıyı verecek şekilde yapılmış kaslardan bir tanesi bunu aldığınız zaman bu gibi dertlerden kurtuluyorsunuz çünkü çok daha hafif bir e, kask. Şimdi e, montun detayına gelelim. Mont Revit Stewart. Başka montlar da tanıtacağım. Bu bunu tanıtmanın e, nedeni, e, hani işte hem deri tamamen deri olması, hem işte CE onaylı korumalarının olması, işte körük mekanizmasının olması. İşte hem yaza uygun hem kışa uygun şekilde yapılmış. İç astarının olması, iç astarı çıkarttığınız zaman biraz daha yaza uygun hale geliyor. Ama ne kadar da hani deri bir yapısı, hani içindeki astarı çıkarsanız da dış katman deri olduğu için ister istemez sizi terletecektir. Şu iniksanla bence güzel gidecektir ama bu üstündeki mont dediğim gibi biraz daha sport touring Turing, Scooter, Naked kullanıcıları için yapılmış ve yani Chopper kullanıcıları da bazen tercih ediyorlar bu montu. Onlar da alıyorlar. Ee, bunun çok fazla ölçüsü yok elimizde. 52-48 bir de 54 filan gibi birkaç tane şeyi kaldı. O yüzden hani başka bir mont, biraz daha spora kaçan bir mont da sunacağım. Ee, yani bunun çok fazla özelliği yok. Zaten deri asfalt yanmalarından sizi koruyacak şekilde yapılmış. Montu menüllerinin diğeri de Sikoyko'nun yazlık montu. Bu yazlık baharlık olarak kullanılabilecek, C onaylı korumalara sahip bir mont. E, dirseklerin özel korumaları, şey, körük mekanizmasına sahip, C onaylı korumaları var, e, Omuzlarında koruması var ve bir sırt koruması var. Yani bunu daha önceden de tanıtmıştım, siyah rengini tanıtmıştım orta bütçedeyken. E, yüksek bütçeli için de bunu tanıtıyorum çünkü yazlık ve bağlık alaca alacağınız montlarda çoğunlukla göğüs koruması olmaz. Hatta neredeyse hiçbir tanesinde yok. Ama bunda var. Bunda bir göğüs koruması var ve göğüs cebi var. E, o şekilde, yani bu koruma gerçekten size önde, önden yapacağınız çarpmalarda veya yuvarlanacağınız e, ve göğsünüzü çarpacağınız e, kazalarda gerçekten koruyucu olarak hizmet edecektir. E, Boynunda şöyle çıt var bir fermuara sahip yan ceplere sahip e, ve hani dirseklerinde koruma var kol ayarlaması var e, cırt cırtlı bir e, nedir şöyle e, e, bilek kapama e, yeri var e, ve fermuar var fermuarını da kullanabilirsiniz dediğim gibi alt e, arkasında da dediğim gibi arkasında da e, bir sırt koruması var tamamen geçirgen yazlık bir montur. İçinde herhangi bir astar yoktur. Kışın kullanacağım derseniz gerçekten çok kötü olur. Çünkü üşütür, hasta olursunuz. Yani şimdi eldivene geçelim. Eldivenlerde de bunu sunuyorum. Bunu neden sunuyorum arkadaşlar? Strike 2 bu. Ee, Revit'in farklı farklı eldivenlerini sunmuştum zaten. Biraz daha hatta yakından göstereyim. Ee, bu Strike 2'nin özelliği tamamen deri ve kışlık olması. Yani şöyle işte e, parmak hassasiyeti var telefonlarınız için. Şurasında ve şu parmağında. Şu parmakların yanında zaten görüyorsunuz bunları. İçi tamamen deri, dışı da tamamen deri. E, bileğinde bir tane şöyle cırt cırtı var. E, bilek koruması var, yumruk koruması var, eklem yeri koruması var ve körük mekanizmasını yapmışlar. E, körük mekanizması da yine gaz ve fren hassasiyeti için iyi eldivenlerden bir tanesi niye kışlık tanıttım derseniz yazlıkla tanıtacağım hatta daha önceki tanıttığım Revit'i tekrar tanıtacağım çünkü gerçekten güvendiğim eldivenlerden bir tanesi yeni nesil darbeye dayanıklı korumalar içeriyor o yüzden tanıtıyorum zaten onu İşte bu Revit Sand 3 Revit Sand 3'ü daha önceki tanıtımlarda da görmüşsünüzdür orta bütçeli arkadaşlar için de bunu önerdim neden önerdiğim zaten biliyorsunuz. E, tabii ki hani bilek koruması, çarpmaya dayanıklı ve son nesil e, koruma tipinden, darbeyi dağıtan tipten şu şekilde parçalı yapıya sahip bir e, koruma e, çeşidi var üstünde. Her yerinde o koruma çeşidi var. E, mesela işte yumruklarında var, e, şu eklem yerlerinde var, aynı zamanda körük mekanizmaları var, aynı zamanda eklem alt üst yan eklem yeri korumaları da var ve dört dörtlük yazlık eldivenlerden en iyi bence koruyan eldivenlerden bir tanesi çünkü dediğim gibi darbeyi dağıtıyor ve size en az zarar gelecek şekilde yapılmış eldivenlerden bir tanesi çünkü hani baş parmağının yanında bile bu koruma var içi tamamen deri ve bu, bununla beraber bu korumaların yani bu kombinin sonuna geldik arkadaşlar Dediğim gibi altına daha önceki videolarda da paylaştığım gibi altına 90 kodlardan tek 90 kodlardan bir tanesini alabilirsiniz. Farklı farklı çeşitleri var. Onları zaten açıklama kısmında yazıyorum, paylaşıyorum sizlerle. Raffle bot alabilirsiniz, Dynes bot alabilirsiniz, TCX bot alabilirsiniz. Onların da alt kısmında detaylarını yazıyorum, linklerini ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler, iyi ki varsınız.